Evet, meşhur Artemis heykelinin önündeyiz, İzmir Selçuk Arkeoloji Müzesi'nde. Artemis bu bölgenin antik çağdaki en önemli tanrıçası, ay tanrıçası, Apollon'un ikiz kardeşi, Apollon güneş tanrısı iken, Artemis de ay tanrıçası ve tabi üzerindeki göğüs, üzüm, yumurta ya da ee, boğanı malum yerleri olarak düşünülen ee, bu kabartmalar. Aynı zamanda bereket tanrıçası olduğunu da gösteriyor. Artemis'in özel hayvanları var. Geyik, aslan, kollarını da görüyoruz. Ve şurada geyik kabartmaları var. Çünkü Artemis aynı zamanda avcılık tanrısı, av tanrısı, ay tanrısının tanrıçası olmasının yanı sıra Orada bu, bu E 2000'in elleri altınmış ama şimdi kimileri nerede? Yine eteklerinde çalışan ve bereketin sembolü olan arılar, arılar var. Evet, işte. arılar var. başını süsleyen şapkanın üzerinde de çok güzel oymalar var. Gerçi maalesef bu ayken orijinal değil. Orjinali yanın yanımız üstüne sergilenmiş. Bu bir replikası ama ona rağmen çok güzel böyle. Burunun kırığına kadar çakmışlar evlat. Yani. Başında yine Artemis temsilen hayvanlar var. Bir kanatlı atlar, Griffin olabilir. Artemisin tam karşısında büyük Artemis, tam karşısında da güzel Artemis Artemis var. Bu arada Artemis heykelleri ilk bulunduğunda altın kaplıymış. Yani tamamen altın kaplı değilmiş ama üzerinde altın parçacıkları varmış. Buradan anlaşılmış altınla kaplı olduğu. Ve ilk örnekleri de Artemis heykellerini asma ağacından yapıyormuş. Yani asma ağacının dallarından ve her sene ya da belli dönemlerde yağlanıyormuş kürmemesi için, dayanıklı olması için. Yani o büyük tapınaktaki asıl Artemis heykeli belki de asma ağacından da çünkü asma da önemli bu kültürler için, pagan kültürü için. Hem üzüm olarak kullanıyorlar hem şarap yapıyorlar. Bereketin sembolü yine bu güzel Artemis'te de. Artemis'in hayvanları var. Aslan, kanatlı, e ejderha benzeri yaratıklar. Şurada boğalar var. Bunlar arıp bir olması lazım ve iki tarafında geyikler, ayaklarından anlaşılır geyik oldukları yine Artemis'in hayvanları. Şurada yine bir arı var. Bu hayvanlar niye Artemis'in hayvanları? Çünkü Artemis aynı zamanda avcılığın tanrıçası, birçok şeyin tanrıçası yani doğumun tanrıçası, salgın hastalıkların tanrıçası, enteresan bir şekilde, suyun tanrıçası, ayın tanrıçası birçok meziyeti elinde bulunduruyor Artemis boynunda da bir gökyüzü tanrıçası yani ay tanrıçası olduğu için zodya ve işaretler var yani akrep ortada mesela çünkü akrep de önemli bu için şey. akrep geldiği zaman İşler güzelleşmeye başlıyor. Şimdi yaz geliyor, bereket davranışçası ortaya çıkıyor, her tarafı yeşillendiriyor, hüzünler oluyor. Yani dünya yeniden doğmuş gibi oluyor. O yüzden muhtemelen akrep e, orjula simgesini ortaya almışlar. Hala kullandığımız Çok var aslında. Çoğuluyor, geçiyorlar. Yay var orada oğlak var en başta balık var akrepten sonra işte önce daha doğrusu şey, başak olması lazım normalde terazi de Terezi, ha, terazi terazi şu ters gidiyor yani yani şu elinde bir şey tutan büyük ihtimalle başak olması lazım çünkü hala virgo yani bakire burcu. elinde genelde bir buğday temsil ediliyor Bu bölümde hemen Artemis heykellerinin olduğu bölümün yan tarafında imparatorların heykellerinin olduğu bölüm Ne görkemli heykeller var Gerçekten Göz alıcı hepsi Burada boğalar var Boğalar da bu arkadaşlar için önemli çünkü Bahar Boğa Burcu'nda başlıyor o zamanlar yani 2000 sene önce 2000 sene 2000'den de fazla hatta. O yüzden Boğa Burcu ya da Boğa Hayvan olarak yine bereketi işte dünyanın yeniden doğuşunu simgelediği için her yerde Boğa kabartmalarını görebiliyoruz. Evet hızlı bir gezi oluyor bizim için çünkü Efes'e gideceğiz ama gerçekten çok güzel kabartmalar var. şöyle Bu koca kafalı arkadaşımız. Arkadaşımız Domitianus'muş. Sadece başı ve kolu Gördüğüm kalmış. Gördüğüm en devasa arada. Evet komik. Tatlı. <gülüyor> <gülüyor> evet Artemislere bir daha selam ediyorum. Şöyle. Böyle çıkıyoruz. Burada Artemis Tapınağı'nın bir modeli var. Muazzam bir tapınakmış. 20 metrelik kolonlarla tamamen mermerden yapılma ama şimdi sadece tek bir sütun kalmış Mözef. Antik çağın yedi harikasından biri maketi bile inanılmaz görünüyor ve ilginç olan şey şuydu ne yaparsanız yapın eğer bu tapınağa sığınırsanız kimse size evet, dokunamıyor evet. bu tapınakta cinayet bile olsunuz. İlginç ilginç şeyde İranlı gezerken Gez yes şehrinde de bir caminin öyle bir özelliği vardı. O camiye sığınanlar cinayet bileştirmiş olsa hapse atılmıyordu. Yani bir şekilde korunmuş oluyordu. Bu görümler de çok güzel yapılmış gerçekten. Üzülme.